Kendine Lan, Lan ne oluyor? Arkadaşlar ee, Koston utancından yerin dibine girdi şu anda. Arkadaşlar. Merhaba. Bugün bana Instagram üzerinden vermiş olduğunuz görevleri bedwars'ta Koston ile beraber yapmaya çalışacağız. Ve yanımda eşek suratlı Koston var. geldin E Koston Dip. okul nasıl gidiyor? Gitmiyor. <gülüyor> Kaçın üstün sen? 10. 10. 10. 10. Ben 10. sınıfta dinden 45 almıştım. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Fatih tersinden mı okudum, ne yaptım bunu? Bilgisayardan <gülüyor> Mallıklar Albümü diye bir albüm var. Ve ben bu videonun çekiminden 1 saat falan önce albümde bir ses buldum. SS şu şekilde. Çocuğun birisini ben kesmişim. Sonra çocuk bir daha oyuna denk gelmiş. Yuşa bakal Doğet e, oltam yok diye yazmış. Ben de süpahanekeyi yazmışım çete. Ulan ne kadar güldüm ona var ya. Oğlum şey şey... Neyse onu şey yaparız. Bana niye yol yaptın bana Oy! Koston köşeye döndük köstüm. Görevi okuyabilirsin İlk görevimizde üçte akumasam olur mu? İcraatımıza başladım. Neden? O kadar o kadar o kadar kötü. Çok şey yani imkanı yok kapımızın. <gülüyor> 64 tane obsidiyenle kaplayın. Bu seferden bu kadar, bu kadar zor başlanmaz ama yani ya. Ya bak ben o kadar bir ara eğitim hiç. Abi zaman. bak hayır hiç bak ben gitmiyorum. bunu anlamıyorum. Biz ne zaman böyle bir video yapmaya çalışırsak millet gaza geliyor. Yabancıların ben görev videolarını dedim. Adamlara tatlış tatlış minnak minnak ne güzel görevler vermişler. 64 obsidiyan anasını satayım. Biz bu yatağı FETÖ'den mi kuruyoruz? Kimden kırıyoruz? <gülüyor> Turkazlar. Turkazlarda obsidiyan evet. var. Onlara bir uğramamız lazım diamond kazma yapıp. <gülüyor> Onlara bir şafak operasyonu yapmamız lazım Kosto. O kadar büyüçük görevler var. Biten şey görmüştüm ben. Yatağın üstüne Galata Kulesi yapın. Anasını satayım mimarsından mıyım? Turku ağızlığa nerede? Turku Allah Allah. Ben nasıl boğandım acaba? Ne oğlum? Surkaz'a gideceğiz, e, obsidyenlerini çalacağız. <gülüyor> bir şey gülür, bir şey gülür, bir şey gülür. Bu arada ha, bir bir arkadaşlar var. bu arada bu videonun bu kadar geç gelmesinin tek bir sebebi var, o da Koston'du. <gülüyor> bir gün yazıyorum, Koston gel video çekeceğiz yazıyorum, bana sünnet cemiyetindeyim diyor. Başka bir gün yazıyorum, Koston gel video çekeceğiz, sülalece kanalıma gideceğiz diyor. Ya bak bir kere dünya üzerinde neden sünnet cemiyeti diye bir cemiyet var, ulan hadi diyelim ki var. Senin orada ne işin var? Bak sünnet cemiyetinde geçtin tamam mı? Sünnet cemiyetine de git. Oğlum siz sülalecek niye hamama gidiyorsunuz? Siz kafayı mı yediniz? Lan ben akraba düğünlerine gitmiyorum. Adam sülalesiyle hamama gidiyor. Şakırıldık şakırıldık. Şu an çok kırıldım işte. Koston. Şerefimizi iki paralık edenlerin paralığını iki şereflik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ya, ya bu nasıl oldu ya? İkinci gönüme yani, okuyabilirsin Yüşalan Koston. Bunlar dilencilik yapın, Dilencilik. Bak bu kolay mesela her cuma yapıyorum zaten ya, bu ne lan attım sizi bir <gülüyor> koydu lan buraya <gülüyor> ya gerçekten ben şansıma battıma tüküreyim ya <gülüyor> bayramlıklarımı da giyindim koston işler burada oğlum bu çocuğun bak bir değişik bir fantezisi var bu çocuğun ile kendini uçurup duruyor bir yerler. ben bir tane elmas ver Allah rız rızası için peygamber doğası için Kostum sende altyapı var ha Vallahi iyiydi bak. Oğlum. Aha verdi. Tamamdır Kostum. Verdi mi? Verdi mi? Verdi Bununla mi? Verdi mi? Allah senin belanı versin Adam şimdi. Bana, niye, niye vuruyor? Niye vuruyor Bizim yatağımızı kırdı o şerefsiz. Tütlerimi aldı 3 tane gitti arkadaşına verdi. Aldığın Robin Hood'u. Ya Dordokuz'un mal mısın kardeşim? Evet 3. görevimizle ee, devam. Ben, evet, en utanç verici anı neydi senin? En utanç verici vereceğin... Bu mu lan Bad Wars görevi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiç kimsenin bilmediği o mükemmel anıya. Arkadaşlar şimdi benim ee bir altıma sıçmanım var ilkokulda. Hemen size onları anlatayım. En utanç vereceğiniz odur herhalde. Şimdi ben ilkokuldayım. Eee son dersteyiz ama son dersin başından sonuna kadar herhalde ben bir 20 kere 25 kere falan hocadan tuvalete gitmek için izin istedim. Adam beni göndermedi. Sonra dersin son 5 dakikası falan kala baktı ben titriyorum birazdan doğuracağım sınıfın ortasını. Adam dedi tamam dedi git sınıfı kokutma dedi. Tuvalete gönderdi beni. Ben de tuvalete giderken böyle kolidorda yavaş ama emin adımlarla tuvalete giderken böyle bir ıslaklık hissettim. Sonra sen miydin lan? Ee, o anda verdi. O anda yaptığım en stratejik hatalardan bir tanesini hmm. yapıp koşmaya başladım. Sonra ben koşmaya başlayınca o yere attığım, sağlam adım, sağlam Bunlarımdan dolayı her adımımda böyle bir gram, bir buçuk gram 3.5 gram. Bıraka bırakka tuvaletin kapısına kadar gittim. Tuvaletin kapısına bir geldim ki bir şey kalmam. Ne varsa pantolondan aşağıya, <gülüyor> Torapların içine böyle adım atıyorum. Cıcık cıcık sesler çıkıyor. Bir kere okulda çantamı unutmuştum ben. Bak, ben çantayı normalde böyle tek omzuma takıp yanda tutarak taşıyorum tamam mı? Bugün okuldan çıktım. Kaldırımda yürüyorum böyle. Elim omzuma attım o çantanın kulpun tutmak için. Elime bir şey gelmedi. Diğer taraftan attım. Yine bir şey gelmedi. Döndüm bir baktım çanta yakana senede. Oğlum ben bunları kestim. <gülüyor> adam geldi <gülüyor> bu arada. Adam Tam geldi. Tam geldi Aman <gülüyor> adamları zarara sokuyorum. Elmaslarını aşağı atıyorum ben şey sandım adama bana göre sandım yukarı çıktım biraz fazla çıktım herhalde <gülüyor> Biraz mı? <gülüyor> Kostonla aynı kovayı kullanarak MLG yapın tamam lan Tamam kuşa 2 atla Atla ah, <gülüyor> be Koston ben yana gidiyorum Ü sen de su al gel Nasıl suyu lan? Zemzem suyu anasın satın 3 atla 3 ya ben bunu sayırım abi artık. Sülo tamam, yapılır bu kolay bu kolay bu kolay bu kolay. Ama önce yanı yanı Hiçbir halletsek. Ne oldu ya arkadaşlar? Kehizimizin subaru su borusu patladı da. <gülüyor> artık peşimden git artık ya. Tamam biraz yakışıklı falan ama yani bırakıp ipisini vermişti. Sonra başkalarının ip'sini bulmuştuk hatırlıyor musun sen? Var mıydın o zaman? Adamı <gülüyor> öldürdük. Adamın <gülüyor> bak adamın arkadaşım şey var. Bak. Şimdi Yusuf şey açtı. SMP açtı. Aramızdan birisine yani bize SMP'nin ip'sini attı. Gelin beraber oyunu oynayalım diye aramızdan biri de. IP'ye girerken bir tane tuşunu bir tane işte sayıyı yanlış girip başka bir arkadaş grubunun şeyini bulmuştu. SMP sunucusunu bulmuştu. Biz de Yusuflar hep beraber girip adamları öldürdük. Diamondlarını çaldık. Adamlara ızdırap çektirdik. Bak adamların yaşadığı bak, olaya bak. bakar mısın? Bak düşünsene bak. SMP açmışsın tamam mı? Arkadaşlarına mutlu mutlu survival yapıyorsun. Sonra Yusuf'ta oyna katılıp diamondlarını çalıyor. Fıkra gibi anasını satayım. Bak, Ama ne, oğlum, demiş de ne demiş atalarımız? Ne demiş atalarımız? Neden Bileğinizle şey yenemediğiniz ya? rakibi beyninizle yeneceksiniz demek. Ama bizde o ya da yok Kostan. Biz bak yedik anasını satın. Aman Tanrım. Evet Kostan senden zaten ee, beklentimiz yoktu. Evet.